Evet arkadaşlar. Yayına hoş geldiniz. Yayına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. E az önce Brawl Stars tanıtımı yapmıştım zaten. Akşam canlı yayınımız olacak diye. Unutmayın izlemeyi. Bilgisayar. Şunu ilk önce bir küçültelim. Şimdi buradan fotoğraf tuttum. Tutamadım. Arkadaşlar bakın. Bastım buna. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Okta şöyle bir şey var görüyor musunuz? Evet fotoğrafı buraya attım şu anda. Ee, kopyala diyor, boyutu büyük diyor, olmaz diyor falan filan. Neyse, tamam. Şunu silelim. Ben bunları denemelik olarak atıyorum çünkü bilgisayarda daha zor oluyor fotoğraf atmak. Sonra Brawl Stars yazalım. Brawl Stars yazalım. Brawl Stars fotoğrafları. Mesela bunu koydum. Arkadaşlar ee, istiyorsanız bunu Youtube'da profil fotoğrafı olarak kullanabilirim. Yani isterseniz tabi. E, bulanık bir fotoğraf. Flu bir fotoğraf. Aslında pek kullanılabilir de diyemem şimdi. Saçma olur. Evet. Arkadaşlar bu arada 954 kişi olmuşuz. Bin kişi olursak Çok sevinirim Evet Burada Brawl Stars'ın ilk Lobby fotoğrafı ilk lobby fotoğrafı Bu de çok iyi olur benim için Evet Geniş mi? Hayır Küçük bir fotoğraf Brawl Stars'ın ilk lobby fotoğrafı Buydu arkadaşlar yani Bros.Tiles 2017'de çıktığında ilk topu fotoğrafı buydu. kolet var burada bir tane. Evet Kroll. Karga. Pis karga Kroll. Arkadaşlar bu arada e, biz Albay Coln'un Ruf'u aldık. Dördüncü e, bölümden izleyebilirsiniz. Ruf'u aldık arkadaşlar. Pasla. Var ya... Arkadaşlar ben şu anda 34. kademedeyim. E, Rufu aldım. Pasta aldım. Rozetlerini de aldım. Max'layamadım daha bir seviye. E, onun arkasında bir tane mega kutu var arkadaşlar. Şuradan da Edgar çıkarsa gerçekten çok iyi olur. Yani o mega kutudan bir tane Edgar çıkarsa bana çok iyi olur. Siledim. Kısa yol oluştura basarsak fotoğraftan bir sürü böyle kopyalar. Kopyalar her yere. Tabi şu mantıkta silebilirsiniz. Şöyle böyle silebilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada Leon, Crow bir de Spike var. Evet 3 takım arkadaşı. üç tane havalı takım arkadaşı. Arkadaşlar bu arada Leon'un hayat hikayesi çok duygusal. YouTube'dan izleyebilirsiniz internetten. Leon ve Spike'ın hayat hikayesi. Bu ikisinin hayat hikayesi çok duygusal arkadaşlar. Crow'un hep animasyonunu yapıyorlar. Bunun e, hayat hikayesi yok. Yani oyunda geçen bir özeti yok. Evet, Brawl Stars 2. sezondayken. Yok bir. Birinci sezon değil mi? Bir, bir, bir. Birinci sezonda daha o zamanlar Gale yeni çıkmıştı tabii. Millet daha diyordu ki, aa yeni karakter biz bunu aldınız ya falan diyordu. Evet, Sherry. Bantita Sherry mi bu? Yok, normal. Arkadaşlar, bu da Sherry'nin 2018'deki hali. E, bu arada bende bu aksesuar var. Daha dün çıkardık. Rufu da dün çıkardık arkadaşlar. Yani kutudan değil, pas aldım daha doğrusu. 90 liramı verdim oynaya, para yatırdım. Şaka yaptın şaka. Evet. diyor. Ee, şuna bakalım. Konsol var bir tane. Ee, Primoyla balletin tatladığına bakar mısınız? Primo'yla Barley'in tatlılığına bakar mısınız ya çok tatlılar Altında bezi var gibi Neyse Bunu da silelim arkadaşlar öyle takılıyoruz yani Bu fotoğrafları ben burada tutmam Takılıyoruz öyle aldık başımıza gidiyoruz Evet Edgar'ın yeni versiyonu Hali Hyronems Bunu yükleyemiyoruz Edgar detayları diyor. Edgar detayları. Detay derken ne detay? Evet, Atkısıyla ile birlikte hangi yöne hareket ettirirse atkısı da öyle vuruyor. Bunu da silelim ve arkadaşlar e, son olaraktan şöyle bir emzi göstereyim. Hayran Ems Hayran emz. Bu yeni çıktı yine de tareti var. Çok güzel bir kostüm. Yani kostüm olarak iyi. Normal iyi değil, normal değil değil. Evet, Crow Jean ve Crow Jean ve Ops. Bakalım. Bir şey diyeceğim. Şurada bir efsanevi bir de gizemli varken Colt olmamış ya. Onu değiştirip hani nasıl desem, bir Frank koyardınız ya da Nasıl desem? Ee, beyaz krov koyardınız oraya. Bu anka krov. Ember, Ember, Ember. Ember arkadaşlar. Bunu da çıkart çıkartırız inşallah. Golette yok. Arkadaşlar e, bu arada oyunda gördüğünüz her pasa para yatırmayın. Lütfen. Yani kötü bir şey. iyi değil. Ve arkadaşlar canlı yayınımızı burada sonlandırıyoruz şöyle görüntümü açayım bir saniye kamera dedik direk ki harfi yazınca böyle çıkıyor böyle çıkıyor paylaşım evet arkadaşlar ee, daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız yarın zaten bugün günlerden ne perşembe evet 2021 perşembe Arkadaşlar yarın Cuma günü bir tane video gelecek Face'e. E. Youtube'a hangi gün yüklerim Onu da karar vereceğim. Yani bakacağız. Çok uzun sürmeyecek. Geçen seferki gibi. Arkadaşlar canlı yayınımızı sonlandırıyoruz. Bay bay. Şöyle. Bitiremiyorum ki videoyu.